Bu deneyimiz için, hemen bir taban oluşturalım. Bunun içinde, karton bir kutuya ihtiyacımız var. Kutuyu kenarlarından 2,5 santimetre yükseklikte olacak şekilde katlıyoruz. Kutunun içine, siyah plastik bir masa örtüsü seriyoruz. İçini de suyla dolduruyoruz. Doldurduğumuz su, kutunun 3 bölü 4'ünü kaplayacak kadar olmalı. Şimdi de, teneke kutumuzu bantlayalım. Birazdan keskin bir bıçağa da ihtiyacımız olacak ve ellerimizi koruyacak bir çift eldivene. Mantladığımız alanı keserek kaldıracağım. Böylece kaldırabileceğimiz bir kanada sahip olacağız. Bu da mumdan gelecek sıcak havanın kaçmasını sağlayacak. Hadi başlayalım. Burada Gizem adında bir arkadaşımız var ve karşıya geçmek istiyor. Çünkü orada Haluk, Ezgi ve Orçun onu bekliyorlar. Sanırım parti yapacaklarmış. Karşı kıyıdan, ''Hey, hadi gelsene.'' Çok eğlenceli bir parti olacak diye bağırıyorlar. Bu pimpon topu suratlı arkadaşlarımız bu tarafta takılırken, hadi Gizem gelsene bu tarafa, çok eğleneceğiz diye sesleniyorlar Gizem'e. Bu arkadaşlarımız pek düzgün duramayıp biraz yamuluyorlar. Sanırım biraz problemleri var, ha? <gülüyor> Orçun düz durmuyor. Tamam, bırakalım da burada birazcık ters dursun. Gizem de karşı kıyıda, of, keşke arkadaşlarımla buluşabilseydim diye iç geçiriyor. Karşıya geçmek istiyor ama suya girmekten de çekiniyor. Bu yüzden de karşıya geçmek için bir yol bulması lazım. Elinde kullanabileceği neler olduğuna bir bakıyor ve görüyor ki burada bir mum var ve bir de teneke kutu. Bu hepimizin bildiği sıradan bir içecek kutusu. Elindekilerle ne yapabileceğini düşünürken bu kutuda biraz değişiklik yapmaya karar veriyor. Kutuya biraz su girdi ama bu önemli değil, hemen halledebiliriz. Dediğim gibi gizem bu kutuda bir takım değişiklikler yaptı. Böylece kutuyu kullanarak karşıya hızlıca geçebilecek. Buradaki alanı kesip kaldırarak gördüğünüz bu termal yelkeni yaptı. Şimdi de bu mumu kutunun içine koyacak ve sonucunda yaptığı bu ile, bu gölü geçip, Haluk, Ezgi ve Orçun'la buluşabilecek mi, göreceğiz. Buradaki mumu yaktığında, açığa çıkan kimyasal potansiyel enerji, kinetik enerjiye dönüşecek. Bu kinetik enerji, ısıdan dolayı açığa çıkıyor. Bunun temel nedeni de, mumun etrafındaki havanın genişlemeye başlaması. Gizem, İçinde mumun bulunduğu bu araca biniyor. Eğer mumun yeterli gücü varsa, gizemi gölün karşı kıyısına götürecek. Ve görünüşe bakılırsa da varmış. Nasıl da ilerliyor. Soğuk hava mum tarafından ısınan kutunun ağzına doğru şiddetle esiyor. Bu alan genişliyor ve Buradaki termal yelkeni ittiriyor ve arkaya doğru yükseliyor. Bu da kutunun öne doğru ilerlemesini sağlıyor. Böylece arkadaşımız Gizem gölü geçerek Haluk, Ezgi ve Orçun'la buluşabiliyor. Selam çocuklar, hey hoş geldin. Teknemiz de kendi yoluna dönüyor. Gizem de bu tarafa geçtiğine göre herkes çok mutlu.